Hay, Hay! Lan vuracaksan Ay. vur sen de be. Kadın! Artisik yapıyor bu da. Safari dener ya. Arkada müşteriler var. Hava yapıyor pezevenk. Bir girecek boynuzu. Hay! Alip alma. Arkadaşlar, toksiklemeyin. Adam bana donate atan şey değil bana bir şey demiyor başka bir mevzu yani sana diyenler bak al diye bir şey yolladı da siktir edin beni ilgilendirmiyor yani her koyun kendi bacağından siktir Allah yukarıda oyy Yenin attığı fake'e bakar mısın? Onunın amına. Oy, pençelere bak ya. Çok zoomlu videoydu bu arada. Ben bunu izlemeyeceğim, bunu biliyorum. Yakalıyor şey adamı. Who? A couple of big bears. Hey bear. Ha, hey bear. Push. Hey bear. Go away bear. Go away bear. Arkadaşlar ayıların huyu bu. Olur da bir gün ayıyla karşılaşırsanız ve yolda yürüyorsa tek yapmanız gereken iki adım köşeye çekilip buyur kardeşim demek. Çünkü ben bu heriflerdeki soğukkanlı veya her gün sabah spor yaparken e, bununla karşılaşıp böyle il il il il ilişki mi kuruyorlar, iletişim mi kuruyorlar anlamadım yani. Ya, ayıdan kaçılmaz da kardeşim bir metre köşede durup da hey bear bea, falan demezsin yani. Otur yere falan bir yok olamana koyayım ya. Aha durdu. Don't hump at me bear. I want no trouble. <gülüyor> Sen trouble istemiyorsun da. You got nothing to hump it me for. Belki aç. They won't let me bring my bear mace on the... Tukan abi, Kastamonu'da beni bir ayı kovaladı. Bir görsel sadece ben değil, annemi, yengemi, üç kuzenimi, aklımı çıktı, tüfek sıkmasak... Kime sıktınız lan? Havaya mı sıktınız? Plane. You're all good. Keep going bear. Oğlum hala konuşması normal. Tehdit unsuru olmadığını göstermeye... <gülüyor> Sikerim. <gülüyor> Baksana abi herifler yoldan yürüyor ya. Yalnız hayvanın güzelliğini harbi görüyor musunuz ya? Ya bu nasıl güzel bir şeydir ya? O kadar özeniyorum ki evinde bunları besleyenlere. O kadar özeniyorum ki. Ya da işte alanında besleyen o bir tane herif vardı. Kimdi? Lean miydi? Bir <Gülüyor> E zayıf kalmış biraz. Oh my gosh. Oh my gosh. right here. insan var bak. Daha görmedi aku. I Arkası dönük garibimin. Ha! <gülüyor> Düşünsene o açıdan yürüyor ayı, yürüyor, yürüyor sen de böyle mal gibi yürüyon amına Neler düşünüyorsun ki yanından geçiyor böyle. Yürü at. Huzu. Şu av olayına da bir tık tiltim ya. Bir tık değil bayağı tiltim ya. <gülüyor> Arkalamış. <gülüyor> Flash TV. O, <gülüyor> oh, San Dalday. Uyuyor. Bu kadar bağıracaksın. Ne diye uğraşıyorsun hayvan Yılan yılan. Oy, ya. Lan, öyle? Mat, gata'nın nok nok đi bệnh viện đấy. đi chơi. chắc con này ở đây chỗ này trống nó khó chạy đấy, không xông xạ đâu, cứ bình tĩnh thôi. kìa nó cũng sang người ông dẫn đấy. Molson à, ấy. Uy. Niye miye hayvanı. Ha, ne? Oo! ısırıyordu lan. Malın yılanı tutuş şekline bakar mısın? Herif kobrayı boynundan sırttan yakaladı. Yani tam kafasını çevirip ısırabileceği şekilde bak görüyor musun boynunu yılanın? Tam bilekten kaplan bak kapmalık. Ki yüksek ihtimal ısırmış ya galiba. Isırmadı mı? İyi bak. Lanet. Kiym kiym ki no no Ya belli bunlar can Uy uy kia kia kia trời ơi cầm chặt cái tay đầu vào cầm chặt cái tay, tay đầu lan nó cắn chết de không ki ki kín được đâu ui giờ sao nó ỉa ra cứt à sao lại phoệt cứt ra cái kia sao lại phoệt nòi đít ra cái kia Bayağı var. Müziği kalkamıyor ki. Ayak bayak gitti onun galiba. Ben yasak olmaz öyle şeyler izlettiririm ki, ah, ah O şu an kaç tane çakıyor biliyor musunuz? Ucuz yırtmış diyorsunuz da onun darbesi çoktur. Bence bu video daha güzel. anladım abi. Oha ya adam. Kurbağa, Timsa. kurbağa. <gülüyor> Albina Albin, Albin. <laughs> <laughs> oh, My goodness Oh my goodness Oh my gosh <laughs> you Ne know, lan? Oh, Hold onto that thing! <laughs> oh my god water, yeah. Oh my <laughs> god Oh jeez. you see that? Asiktir! Nasıl vuruyor? bak! I don't know He attacked us Kesin deve gidiyor bir şey Adam eliyle dur çekti amına koyayım hayvana. Çekmeye de devam ediyor. Ay! Başıyla vurdu vallahi. Saba. Abi en kontrolsüz hayvanlardan biri böyle bak Çeko gibi izliyorlar ya kesin atarlanacak reis. Hocu, hure, hure. Jimmy, you're okay, you're okay, Jimmy, Bu da Türk kadını, eşini sürekli çekip yapma Mahmut diyen bak şu şu. Yapma, malum. Yapma, bırak. Ne geliyor? Balina mı bu? Bu balina değil. HASSIKTIR Sudan çıkışına bak Just want şu hayvanların to sleep. Şeytanların nestine girmeyin, habitatına girmeyin Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz film, eğer ki hareket etmezseniz daha hiçbir şey yapmaz. Şimdi ona belirli mesafedeyim kıpırdamazsanız hiçbir şey yapmayacağını görebilirsiniz. Şu an bana kendini ne kadar büyük ve eybette olduğunu gösteriyor. Ve ben kıpırdamayarak tamam. ufaktan sopamı çıkarttım. amına oyarım değil. Şuraya doğru yürüyorum. Ufaktan altıma pıtır pıtır bıraktım. Götümdeki ıslaklığı görebilirsiniz. Come on. Come on, come on. Tecrübe. Biz olsak ayağımız kıçımıza çarp çarparcasına koşardık. Ne? Çok güzel ay, ya. Ay. Dayı o inşallah uy uy uyutma içinde uyutucu... Adam alfa da konuşamıyorum ya uyutucu uyutucu. Oh my god. your head? Peki öyle gelmedi tüfeğin gibi ama sanmıyorum diğer türlü oldu. Oh my. So cool. If you want Şimdi siz bu ayıları böyle zararlı sanıyorsunuz da al canım benim.